Dostlar merhaba 22. bölümdeyiz yani daire çözüyoruz arkadaşlar 13. köşe taşında kalmışız en son Hemen başlayalım ilk sorumuz diyor ki bir dik üçgen verdim sana diyor 4 4 diyor şu iki tane çember var bakın biri B 1'i C merkezli Buna göre taralı alan nedir diye bir soru sormuş şimdi demek ki şurası da 4 kardeşim onu da bir yazalım 4 diyelim. Ee, tabii ki bakın 90'ın karşısı 8 iken neyin karşısı 4 olur? 30'un. Demek ki şurası 30, şurası 60 derece. Şurası da hatta 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısının da 4 3 olması gerekir dedik. Ee, buna göre taralı alanı bulacağız. Şimdi taralı alan tabii ki şu dik üçgenin alanından yani 4 çarpı 4 3 bölü 2'den İki tane daire diliminin alanı çıkacak dostlar. Şimdi bu daire dilimlerini biz eğer istersek tek tek işte 30 derecelik daire dilimi, 60 derecelik daire diliminin alanını böyle ayrı ayrı bulup toplayabiliriz de. Ya da bu ikisinin toplamı yarıçapları eşit olduğu için bunu yapabiliyorum. İkisinin toplamı 90 derecedir. Direkt bunları böyle yan yana yaptığınızda 90 derecelik bir daire dilimi karşınıza çıkar ki çeyrek daire dediğimiz dairedir o da. Pi, yarı çapı 4 olduğu için 4'ün karesi, bölü, çeyrek daire dediği için de bölü 4'ü yazalım. Yani toplamlarını yazmış oldum dostlarım. Şimdi burada 30 ile 60 olduğunu biliyorum. İlla bilmeme gerek yok bunların kaçar derece olduğunu bilmeseniz de çözebilirdik. Yani toplamları yine 90 derece olacaktı Çünkü üçgenin bir açısını biliyorum 90. E toplamları 180 olacağı için bunlar da mecbur 90 derecelik toplamda bir daire yapacaklar diyebilirim. Şimdi çözelim bundan sonrasını. Şu dörtle şuradan bir tane dördü götürelim. 2 ile şuradaki ikiyi götürüp burada iki bırakalım. 8 kök 3 eksi 4 pi kaldı. 8 kökü 3 eksi 4 pi de Adana şıkkında mevcut. Cevabımız Adana. Evet, neredeyse aynısı diyebileceğimiz bir soru. Hemen bir bakalım. Şimdi şuralar yarıçaplar. Şu yarıçap r, şu yarıçap, e bu da yarıçap, bu da yarıçap, dostum. Bakalım bu nasıl bir üçgen çıktı? Ee, şurası 2r, burası r artı 2, burası da 6 artı r. Hani acaba 6, 8, 13 üçgeni midir diye düşündüm. R'nin 2 olması lazım, burası 8 olsun olmaz. Ee, 5, 12, 13 üçgeni mi diye düşündüm. R'ye 5 versem, yok. R'ye 3 vermem lazım bu durumda. Yine olmadı. Özel bir dik üçgen büyük bir ihtimalle arkadaşlarım ama hangi özel dik üçgen? Şu anda bir anda bulamadım. Hani 5, 12, 13 de değil. 8, 15, 17 mi diye düşünelim 6 diyelim buraya 6 dersem 8 olur 6 dersem 12 olur 6 dersem yine 12 olur değil o zaman bir pisagor yapalım biz hiç uzatmayalım bulalım hemen şimdi 2 re'nin karesi 4 re kare eşittir r artı 2'nin karesi yani birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı r artı altının karesi birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 12 r. Şimdi r kare r kare daha 2 r kare buradaki r kareden götürsün burada 2 r kare kalsın burada sonra 4 var 36 daha 40 var şöyle eşittir 40 kaldı burada. 12 R, 4 R'ye daha 16 tane de R var. Bir de hepsini 2'ye bölelim. Şurada yazayım. R kare kaldı eşittir 20 artı 8 R. Şöyle 8 R'yi bu tarafa alırsam R kare eksi 8 R eşittir 20. R parantezinde R eksi 8 eşittir 20. Şimdi R'ye ne diyebiliriz bu durumda? Şöyle bir bakalım. 10 desek burası 2 yapar. 10 desem burası 2 yapar. 20 olur. Doğrudur. Demek ki R 10'muş. Şuraya 10 yazalım. Buralara da 10, 10 yazalım. Şurası da 10. Yani 12, 16, 20 üçgeniymiş. Yine bir özel üçgenmiş ama düşünerek bulamadım arkadaşlarım. Mecbur Pisagor'umuzu yaptım. Şimdi bundan sonrasında taralı alanını nasıl bulacağız? Dik üçgenin alanından şu iki tane daire diliminin alanını çıkartarak bulacağız. Tabii ki dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 12 ile 16'nın çarpımının yarısı. Bölü 2 diyelim. Eksi. Şimdi daire dilimlerinin bakın birinci sorudaki gibi açılarını bilmiyorum arkadaşlar bu sefer. Ne yapacağım dostum? İkisinin toplamı zaten 90 derece ya. Yani çeyrek daire yapıyor. O halde direkt çeyrek dairenin alanını yazıyorum ben. Pire kare bölü 4. R'miz de 10 olduğu için şuraya 100 yazıyorum. Devam edelim. Şurası 8 yapsın. 8 ile 12'nin çarpımı 96. 4'e bölersem de eksi 25 pi yapar. 96 eksi 25 pi denizli şıkkında mevcut. Evet. Üçüncü sorudayız. Yine bir üçgen. Çember yarıçapları eşit ve 2 santimmiş. Yani şuralar hep 2'şer santim. Şöyle yazalım. Peki bir üçgenimiz var burada. Kenarları ne? Burası 8 santim yaptı. Burası 5-7 santim yaptı. Burası da 5 santim. Taralı alan nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi büyük üçgenden 3 üç tane şu daire dilimlerini çıkartacağız dostlarım. Ama büyük üçgenin alanını bir bulalım önce. Şimdi büyük üçgen 5, 7, 8 üçgeni. Özel bir üçgen değil. Kenarları da tam sayı. Hadi gelin bunu uğulu alan formülünden bulalım. Gerçi Uğulu alan formülü çok kullanılmıyor artık. Mifredattan da kalktı diye düşünüyorum. Biliyorum hatta. E, o yüzden neyse çözelim biz yine de. Şimdi U dediğimiz şey çevrenin yarısı. Önce çevreyi bulalım. 12-20 üçgenin çevresi yarısı 10. Yani U'yu bulduk 10. Şimdi alan dediğimiz şey de şöyle bulunuyor. Kök içinde U'yu yazıyorum 10'u. Sonra bu 10'dan üçgenin kenarlarını tek tek çıkarıyorum. Yani 5'i çıkarıyorum 5. 7'yi çıkarıyorum 3. 8'i çıkarıyorum 2. İşte cevap buradan gelecek. Yani bu bizim alanımız. Hadi bir toparlayalım. Şimdi 5 kere 2 10'dur. Şurada da bir 10 var. 100 yaptı. Dışarıya 10 diye çıktı. Ama 3 içeride kaldı. Üçgenin alanı 10 3 Yani 10 köküçten 3 tane daire dilimini çıkartacağım. Ben aslında cevap direkt bursa olduğu aşikar. Yani 10 3 bir tek bursa şıkkında var ama. Biz şu daire dilimlerinin de alanlarını bulalım. Şimdi tabi bunların açılarını bilmediğiniz için tek tek bulamayacaksınız. Ne yapacaksın? Şimdi bu 3 açının toplamı. 180 derece olduğundan ben bunları yan yana yapıştırırsam üçünü yarım daire yaparlar. Yani 180 derecelik bir daire yaparlar. Dolayısıyla ben yarım dairenin alanını bulacağım. Pi kare bölü 2'yi. Re'mizde 2 idi. 2'nin karesi 4. 2'ye bölersem 2 pi gelir. Yani 10 köküçten 2 pi çıkacak. Bursa şıkkı böylelikle geldi. Evet dördüncü soruya bakıyorum. Dik yamuk var ve şu ortadaki üst ve alt tabana paralel. O halde bu tarafı ikiye böldüyse paralel olduğundan dolayı mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Yani şu R, bu R, burası zaten R, burası da R diyebilirsiniz artık. 12, 16'yı gördük. 16 şimdi orta taban oldu değil mi dostlarım? Biz orta tabanı normalde nasıl buluyoruz? Alt taban ile yani 12 artı R ile üst tabanı yani R'yi toplayıp ikiye böldüğümüzde 16 olmalı. Şimdi 12, 2R, 2'ye bölersem 6 artı R yapar. Eşittir 16. R buradan 10 gelir. R'yi bulduk 10. Bizi taralı alanı soruyor dostlarım. Taralı alan, yamuğun alanını bulacağım. Şu iki beyaz daire dilimini çıkarttığımda da taralı alana ulaşacağım. Şimdi yamuğun alanını bulalım. Alt taban 22, üst taban 10. Alt taban artı üst taban. Yani 22 artı 10. 32. Bölü 2 çarpı yükseklik yüksekliğimizde şuranın tamamı haş dediğimiz yani. gelin şimdi haşı bulalım şuradan bir diklik indirelim dostlar şöyle şimdi şurası 10 ee, toplam burası 22 idi şuraya 12 kaldı ee, şurası 20 10 ondan dolayı 12 16 23 geninden 16 geldi yüksekliğimiz haşta 16 imiş Şuraya da çarpı 16 yazıyorum dostum. Yani ne geliyor buradan? 16 çarpı 16'dan 256. Şimdi yamuğun alanı 256. 256'dan bir şey çıkacak. O yüzden bu 3 şıkkı sildim. Ya Adana ya Bursa cevabımız. Ee, peki ne çıkacak? 2 tane daire dilimi. Peki bu daire dilimlerinin şu merkez açılarının ölçülerini biliyor muyum? Hayır. Tek tek bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Toplamlarını biliyorum. Yarıçapları da eşit olduğu için bunları yan yana çizebilirim diyorum u kuralından bu ikisinin toplamı 180. Yani yan yana çizersem 180 derecelik bir daire dilimi oluştururum. Yani bir yarım daire oluştururum. O halde yarım dairenin alanını çıkartacağız bundan. Yani pi kare bölü 2'yi çıkartacağız. Re'miz 10 olduğu için 10'un karesi 100. 2'ye bölersem 50 pi çıkacak dostum. O yüzden Adana'yı işaretledim. Evet. 13 numara tamamdır. Çevirdim arka tarafı. Geldim. 14 numaralı sorumuz var. Şimdi 14 numarada diyor ki D bir kare ve bu karenin bize bir kenar uzunluğunu vermiş 8 santim diye. Bizden ne istiyor peki? Başladığı noktaya geldiğinde yarıçapı 1 olan daire hareket ediyor. İçteki kenarlara teğet olacak şekilde. Şöyle yani işte bir buraya geliyor. Şöyle dönüyor. Tam şu noktaya kadar geldi mesela. Bir silgi varsa bir sileyim de güzel güzel <gülüyor> açacak da varmış çok iyi. kalemin ucunu da bir açalım. şimdi içten teğet olacak şekilde dolaştırılıyormuş dostlarım peki güzel buna göre başladığı noktaya geldiğinde merkezi kaç santim yol almış olur şimdi bizim bu kerata döndükçe döndükçe şöyle bir yol açılıyor arkadaşlarım bir kere bu en dibe kadar geliyor şimdi buradan şuraya kadar geldi merkezimiz merkez tekrar daire Şurada olduğunda şöyle bir yere geldiğinde merkez buraya kadar geliyor. Daire dönüyor buradan tabii şöyle yol alıyor buraya kadar geliyor. Tekrar daire dönüyor buraya kadar. Buradan buraya bir yol alıyor. Bir de tekrar buraya kadar gelip başladığı yere tekrar geri dönmüş oluyor. Şimdi dairemiz şurada merkezimiz daha doğrusu bakın şurada bir santimlik pay bıraktı. Şurada da bir santimlik pay bıraktı. Dolayısıyla hani toplamda şu uzunluk 8 ya şu ortaya ne kalmış oldu arkadaşım 6 santimlik bir pay kaldı. Şimdi 2'yi burada çıkarttık çünkü aynı şekilde şuradan 1 şuradan da 1 santim ayırdığı için 6 santim buraya 6 santim buraya 6 santim buraya bıraktı. Yani toplamda 4 tane 6 24 santimlik bir yol almıştır diyebiliriz dostlarım 24 santimlik bir yol almış olur. İkinci soruya bakıyoruz. Dikdörtgen 12'ye 8. Aynısı arkadaşlarım. Neredeyse değil mi? At, atıp atıp aynısı diyebiliriz. Bir tek az önceki kareydi. Bu da dikdörtgen. Hemen aynı işlemleri yapacağım dostum. Şimdi karemizi, çek, pardon dairemizi hareket ettirdiğimizde buradan buraya kadar geldi. Yine hareket ettirdim. Tam şöyle teğet olacak şekilde gittiği için şu dört köşelerdeki Resimlerini çizdim. İşte buraya kadar gelir. Buradan buraya buradan da buraya geldi merkezimiz. Merkezinin yine aldığı yolu soruyor. Bu sefer yarıçaplarımız ikişer 2'şer santim. Yani şu kenarlardan 2'şer santimlik pay bırakıyor. 2 buradan 2 buradan. Yani 4 santimlik bir pay bıraktı toplam. 12 idi. 4 çıkarttım. Şu ortaya 8 kaldı. Şimdi aynı şekilde şurası 2, burası da 2 olduğu için 8 santimde şu ortaya 6 kaldı. Burası 8, burası 6. Yani toplamda 14, 14 de buradan 28 birimlik bir yol almış oldu diyebiliriz dostlarım. Ee, pardon 2 buradan 2 buradan bırakınca 8'den 4 çıkacak. 4 kaldı buraya yanlış söyledim. Burası da 4. 12, 12 de buradan yine 24 birimlik bir yol almış oldu. Evet 3. soruya bakıyoruz. Evet. Çemberin yarı çapı 4. Merkezi çemberin yarı çapı 1'dir. T olacak şekilde hareketli nokta başladığı noktaya geldiğinde. Yani şimdi bu dairemizde bu sefer şöyle döne döne gidiyor arkadaşlarım. Şöyle dönüyor, şöyle dönüyor, şöyle dönüyor, dönüyor. Sürekli böyle dönüyor hareketleri bu. Ve tekrar başladığı noktaya geliyor. Şimdi merkezi şöyle bir yol alıyor arkadaşlarım. <gülüyor> Şimdi bunun yarıçapı çapı 1 bir birim olduğu için büyünün yarıçapı çapı da 4 birimdi. Şuraya 3 birim kaldı. Yani çemberimiz yarıçapı 3 birim olan şu dairede kat etrafında dönüyor merkezimiz. yarıçapı 3 birim. O zaman çevresi 2 pi 6 pi gelir R3 olduğu için. Demek ki merkez 6 pi birimlik bir yol almış olur diyebiliriz. Geldik 4 numaralı sorumuza. Bu seferki üçgenimiz eşkenar üçgen arkadaşlarım. Yarı çapı da 3 birim olan bir çember. Yine kenarlara teğet olacak. Yine merkezin aldığı yol. Şimdi biz yine ilk önce çemberimizi şuraya kadar getirelim. Şöyle köşelerden hareket ettirelim. Buradan buraya kadar geldi merkez. Sonra tabii ki dönüyor şu şekilde arkadaşlarım. Dönüyor. En son şuraya kadar getirelim. Şuraya geldi. Yine aynı şekilde dönüyor. Şöyle hareket ediyor, ediyor, ediyor diyor. Şuraya geldi. Ve buradan da şuraya kadar gelmiş olduk. Tabi şimdi burası 60 derece ve paralel olduğu için buralarda 60, 60, 60 derece diyebilirim. Yani yine bir eşkenar üçgenin kenarı üstünde hareket ediyor merkezimiz az dostlar. Şimdi tabi bu eşkenar üçgeninde bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım. Bunun için de şöyle bir yol alacağız. Şimdi bir kere şurası küçüğünün yarıçapı olduğu için köküç birimdir şurası. Aynı şekilde buraya da teğet olduğu için burası da köküç. Şimdi merkezden... Ve teğetlerin kesim noktasından geçen doğru açı ortaydı. 30-30. Bakın 30'un karşısı köküç. 60'ın karşısı 3 olacak. Şimdi 3 birimlik burada bir pay bıraktık. Aynı şeyleri burada da yaptığında 3 birimlikte burada bir pay bıraktım. Yani toplam 6 birimlik bir pay bıraktım. Ortaya kaldı 18 o halde. Şimdi 18 bu kenara eşit geldi. E bu kenarda 18. Bu kenarda 18. 3 tane 18'den 54 birimlik Üçgenimizin çevresi 54 birim yapar. Demek ki merkez 54 birimlik yol almış diyebiliriz. Evet 14 numarada tamamdır. 13'ü çözdük. 14'ü çözdük. Geldik 15 numaralı köşe taşına. Evet şimdi burada da 1 cm olan çember. Karenin kenarlarına teğet olacak şekilde dıştan hareket ediyorum. Az önceki köşe taşından farklı olarak bu sefer dıştan hareket ediyor arkadaşlarım. Dikkatli olmanızı istiyorum şimdi burada birazcık daha. Bakın şöyle. Şimdi şuraya geliyor. Hareket etsin. Şöyle sağa doğru gidiyor şimdi bizim çemberimiz. Geliyor. Tam şu köşeden dönerken. Şöyle köşeyi şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk soruda biraz böyle ayrıntılı yapayım arkadaşlarım. Bakın şurada şöyle bir daire dilimi hareketi yaptı. Şu, tam şu kısımda. Şöyle merkezimiz tam şu köşeden geçerken böyle bir daire dilim hareketi yaptı. Geldi buraya tam şu köşeden geçerken de yine bir da dönme hareketi yaptı. Şuradan dönerken aynı şekilde ve aynı şekilde yapıp buraya geldi. Yani şu dört köşeden geçerken aslında bizim dairemiz şurada göstereyim. Şöyle bir 90 derecelik ee, çeyrek dairelik bir yay parçası alıyor dostlarım. Dört köşeden dönerken her zaman. Şimdi bunun sonucunda da dostlar şöyle bir şey çıkıyor. Çemberimizin bir kere şuradan şuraya kadar aldığı yol karenin bir kenarı yani 8. Aynı şekilde merkezin şuradan şuraya kadar aldığı yol da 8 yine buraya kadar aldığı yol 8 ve aynen şuradaki aldığı yol 8. Artı 8'lerin üstüne bir de şuradaki çeyrek daire bu çeyrek daire bu çeyrek bir de bu çeyrek 4 tane de çeyrek daire ekleniyor yani bir tam daire ekliyoruz aslında o halde benim merkezimin aldığı yol bir kere karinin çevresi 4 tane 8 yani 32 artı bir çemberin tam e, çevresi kadar yol alıyor yarı çapı 1 olduğu için 2 pi 2 pi'lik yol alıyor dostlarım yani bursa şıkkı doğru cevap geliyor. Yani biz burada pratik olarak şöyle söyleyebiliriz. Dıştan döndüğü zaman dörtgenin çevresi ya da şeklin çevresi artı bir tam dairenin e, çevresi diyebiliriz dostlarım pratik olarak. Evet geldik buna. Yamuğun köşelerini yarıçapları çatları bir zamanda... Şey, he, pardon siz görmüyorsunuz hemen yukarı çıkartayım. Yamun köşelerinin bir 1 santim olan makaralar şekildeki gibi yerleştiriyor. Makaralardan şekildeki gibi yer gelip geçiriyor. Yamun çevresi 30 santim olduğuna göre ipin uzunluğu kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bakın benzer şeyi de burada yapacağım. Şimdi şu teğettir burası. Şurası da teğettir. Aynı şekilde teğet ve teğet noktalarına şöyle dikliklerimi indiriyorum. Şöyle indirdim dikliklerimi dostlarım. Şimdi... Ee, şöyle yapacağız. Şimdi burada bir kere dik oldukları için buralar dikdörtgen oldu. Dikdörtgen. Şurada dik, diklikler var. Bunları bir yazalım. Bunlar hep dikdörtgen oldu arkadaşlar. Yani şu bir dikdörtgen. Şimdi ipin uzunluğu dediğim uzunluk şuradaki A, B, C, D'nin toplamıyla artı şuradaki yayların toplamıdır dostlarım. Bakın şurada bir yay parçası var. ipin geçtiği. Şurada bir yay var. Şurada bir yay var. Bir de şurada dört tane yay var. Şimdi bunların şu açıların dördünün toplamı yamuğun iç açıları olduğu için 360 derece. Aynı şekilde şuradaki açılar da şu dört merkez açının toplamı da 360 derece oldu. Yani ben şu yay parçalarının hepsinin toplamı 360 derecelik bir yay parçası oldu ki tam bir daire. Yani yarıçapı ise de 2πr oluyor bu yayların toplamı. 2π yani yarıçap bir olduğu için 2π oldu. Şu yayların toplamı. Artı bir de A, B, C, D var. Ki D dediğim yamuğun bu kenarı. B dediğim bu kenar. A dediğim bu kenar. C dediğim de bu kenar. Yani A, B, C, D'nin toplamı da aslında yamuğun çevresi. E yamuğun çevresi 30. Yayların da toplamı 2 pi. O zaman 30 artı 2 pi'den cevap Ceyhan'dan geldi. Merkezin aldığı yol nedir diye soruyor. Yarıçapı yine ver, 2 pi vermiş bize arkadaşlarım. Ee, hemen bir bakalım neler yapacağız. Bir kere 7 var, 4 var, 10 var. Yani şuradan aşağı bir diklikte biz indirelim. Burası 4, burası 7, burası 3. O zaman şu kenar 5 yaptı. Şimdi yamuğun çevresini bulalım. 10, 15, 22, 26. Yamuğun çevresi 26. Çemberin çevresi 2 pi R'den. r'si 2 olduğu için 4 pi. İşte size pratik olarak cevap 26 artı 4 pi. Yani Denizli'den geldi. Şimdi birinci soruda öğrettiğim gibi arkadaşlar neydi? dışarıdan dolaşınca e, bizim dairemiz dörtgenin çevresi artı kendi çevresi. Birinci soruda bunu söylemiştik. Burayı ilk defa izleyenler için tekrar söylemiş olalım. Evet burada da ABC eşkenar üçgen. AB 10 yani bir kenar uzunluğumuz 10. Hemen şu teğetlerimizi bir çizelim mi şuraya? Şuraya bir teğet çizdim 90. Şuraya bir teyel çizdim 90. Bakın burada bir dikdörtgen oluşturdum ben. Yani AB 10 ise şuradaki ipin uzunluğu da 10. Aynı şekilde şu teğetlerimizi çizelim. Şöyle. Yine burası 10 ise burası 10. Burası 10. Yani ipin uzunluğunda bir kere 10, 20, 30 var. Bir kere bir 30 var. Şöyle 30 yazamadık. Artı bir de şuradaki yayın uzunluğuyla. Şuradaki yayın uzunluğu ve şu yayın uzunluğu da mevcut. Şimdi bakın. İkinci soruda da yaptığımız gibi yapacağız. Ama önce burada bir daha bir göstereyim. Şimdi şurası 60 derece ya. Şimdi burası 90, burası 90. Normalde şuraya yuvarlan tamamı kaç dereceydi? 360. 180'i burada. 60 buradaysa şu açıya ne kaldı? 120. Aynı şeyi de burada 120, 120. Yani 3 tane 120 derecelik daire dilimi çıkıyor karşımıza ki. Bunların toplamı 360 derecelik daire dilimi yapar. Yani bir tam daire yapar. O zaman 30'un üstüne... Bir tam dairenin de çevresini ekleyeceğiz. R1 olduğu için 2P'yi ekleyeceğiz. 30 artı 2P yani Bursa'dan gelecek sorumuzun cevabı. Evet çevirdim arka tarafı. 16 numaralı köşe taşını çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. O merkezli çemberde 45. BC yayının uzunluğu kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi 45'in gördüğü yay bir kere 90 dereceydi. Şuraya bir 90 yazalım. Şuralarda bir yere de merkezimizi koyalım. Tam nerede olduğunu bilmiyoruz merkezin arkadaşlar. Şöyle O merkezi demiş burası O olsun işte. Şöyle merkezden iki tane yarı çap çizdim ve bunlar eşit. Şimdi 90'ı gördüğü için demek ki bu da 90 derecelik bir merkez açı Ve 45-45-90 çıkıyor değil mi arkadaşlarım? İkiz kenar üçgen olduğu için. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4-4 olacak. Yani yarı çapımız 4 olacak. Bize neyi soruyor? BC yayının uzunluğunu. Yani 90 derecelik yay uzunluğu. 90 derecelik yay uzunluğu demek çeyrek yay uzunluğu demek. Yani tam dairenin çeyreğini soruyor bize. 2 πr bölü 4. R'mizde 4 olduğu için 4'ler gitti. Bir tek geriye 2 π kaldı. Cevap Adana'dan çıktı. <gülüyor> Bir saat kulesinin akrebinin uzunluğu 54. 54. 12 ile 13 arasında akrebin ucu kaç santim yol alır diye bir soru sormuş. Akrep kısa olan, yel kovan uzun olandır diye de hocalarımız belirtmiş sağ olsun. Şimdi şu alta çizelim arkadaşlarım bir. Bir saat çizelim. Şimdi 12 burası olsun. 13 de burası biliyorsunuz. Yani 1 dediğimiz yer. Şimdi akrep şöyle kısa olan buradaydı. Buraya geldi. Şuradan buraya yol aldı arkadaşlarım. Tam 1 saatte. Buradan buraya kadar yol alır değil mi? Akrep dediğimiz bir kısa olan e, yelkovan deseydi yelkovan buradan tam bir tur atmış olacaktı. Anca bire gelecekti bir saatte. Ama akrep bir saatte buradan buraya kadar gelir. Şimdi 12 ile bir arası 30 derecedir. Daha doğrusu saat sorularında her iki rakamın arası hep 30 derecedir. Çünkü 12 tane boşluk vardır. 360'ı 12'ye böldüğünüzde 30 çıkar her bir boşluğun derecesi bize de diyor ki akrebin aldığı yol yani şuradan şuraya kadar aldığımız yol 30 derecelik dairenin yay uzunluğunu soruyor bize 30 bölü 360 çarpı 2 pi re. yani 2 pi yarı çapımız tabii ki akrebin uzunluğu olacak 54 şimdi 10, 10. 18'e böl 2 18'e böl 3 2'ye böl 2'ye böl pi'ler gitsin 3 kere 3 9 pi'lik yol aldı diyebiliriz arkadaşlarım. Evet, 3. sorumuz. ABC eşkenar üçgenin C köşesine bağlı gergin CK ipi ok yönünde döndürülerek üçgen sarılıyor. KC ABC'nin çevresine eşitmiş. K noktasının aldığı yolun ABC üçgeninin çevresine oranı nedir diye bir soru sorulmuş. Şimdi biz bir kenarımıza A birim diyelim eşkenar üçgenin Şimdi siz bunu gergin bir şekilde şöyle döndürdüğünüzde bu şu şekilde şöyle şöyle şöyle ve şöyle olmak üzere. Şimdi bu Kc'nin de uzunluğu çevreye eşit olduğu için 3A. Şöyle K noktası buradan buraya gelene kadar şöyle bir daire diliminden yay çizer arkadaşlar. Kaç derecelik bir daire dilimi? 120 derecelik çünkü şurası 60 e, pardon 60 dedik ama 30-30 diye böler. 30'sa burası şuraya 150 derece kaldı. 150 derecelik bir daire dilimi döndü. Sonra buradan ne kadar kaldı? 2A'lık bir uzunluğumuz kaldı. Bu 2A'yı da şöyle şöyle şöyle olmak üzere buradan buraya kadar döndü. Şurada A birim kaldı. Burası kaç derece? Şurası 60 olduğu için şuraya da 120 derecelik bir daire dilimi kaldı. En sonunda da buradan da şöyle şöyle dönerek Tam bu C noktasına gelir. Burada da yine e, şurası 60 derece olduğu için 120 derecelik bir daire dilimi kalmış olur. İşte buna göre karın aldığı yol şu üç tane daire diliminin toplamıdır. Şimdi ilk önce şuradaki 150 derecelik daire dilimini dön bulalım. 150 bölü 360 çarpı 2 pi yarıçapı burada 3a artı. Şimdi de gelelim şuradaki 120 derecelik Şurayı bulalım 120 derecelik dairenin ölçüsü 120 bölü 360 Çarpı 2 pi Burada yarı çapımız 2a Yine artı diyorum Şimdi son olarak Şuradaki 120 derecelik dairenin alanı 120 bölü 360 Çarpı 2 pi Bu sefer r'miz a olduğu için A Evet hadi bulalım sorunun cevabını Bunları bir top Çarpalım çırpalım. 2 ee, kere 3 6. 6'ya bölersem 6 kaldı. 15 ee, pi 6. Hatta 3'e bölelim. 5 pi 2. Şuraya yazıyorum. 5 pi 2 artı. 120 ile bunu sadeleştirelim. 3 4 bir de a var tabi burada. 4 pi a bölü 3. 4 pi a bölü 3 artı. Şunun aşı şu gitsin 3. 2πa bölü 3, 2πa bölü 3. Yani şurası 6πa bölü 3, yani 2πa yaptı. O zaman 5πa bölü 2 artı 2πa. Bu da 4, 9πa yaptı bölü 2. Bu kanın aldığı yol. Üçgenin çevresine oranını soruyor. 3a üçgenin çevresi. Hemen 3a'ya bölelim bunu. A'lar gitti, üçler gitti, 3π bölü 2 çıktı. Sorumuzun cevabı 3 pi bölü 2. Biz bir yerde yanlışlık yaptık herhalde. 3 pi bölü 2 değilmiş. Ee, nerede hata yaptık? Şuraları toplarken muhtemelen hata yaptım. Şimdi dostlar çok da bakmak istemiyorum. Siz olayın mantığını anladıysanız lütfen bir daha burayı bir kontrol edin. Nerede hata yapmışım ben bir bulun tamam mı arkadaşlar? 3a bir daha bakayım dedim ama sıfırlar gitti. 6'ya böldüm. 2 kere 3 6 gitti. 6 gitti. 15 pi bölü 6 kaldı. 3'e bölersem 5. 3'e bölersem 2. 5 pi 2. Şu 123 yaptım. 2 kere 2 4 pi bölü 3. Tamam. 123 yaptım. 2 pi a bölü 3 topladım. 4 2 daha. 6 pi a bölü 3'ten 6 pi bölü 3'ten 3 pi kaldı ya. Şurada 3 pi olacak. 2 kere 3 6 11 pi Bölü 2 kalıyor. Şimdi hepten yanlış oldu. 11 pi 2. 2 kere 3 6 5 daha 11 pi bölü 2. Ne oldu? 11 bölü 6 çıktı o zaman bu sefer de. Diğerde daha hata Ne dedim? 6 6 bölü 3 2 pi. Ya pardon pardon tamam, burada hata yok. 6 bölü 3 2 pi. Tamam doğru. 2 kere 2 4 5 daha 9 pi bölü 2. 9 pi bölü 2'nin ABC üçgeninin çevresine oranı. Çevre değil de acaba bir kenarını dese 9 pi bölü 2 geliyor. Bir yerde bir, yani ya biz şu işlemlerde hata yok. Bence bu bir kenarına demek istemiştir arkadaşlar. Çevresine dediği zaman 3 pi bölü 2 geliyor. Yani bence bir kenarına oranı demek istemiştir diye düşünüyorum eğer işlemlerde hata yapmadıysam. Evet şuna gelelim. M merkezi çember O merkezi çemberin K noktasından ok yönünde hareket edip 7 tur sonunda T noktasında duruyor. KOT 150 derece. Tamam. O merkezi çemberin yarıçapı 12 santim olduğuna göre M merkezi çemberin aldığı yol kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi ilk önce 7 tur atıyormuş ya arkadaşlarım. 7 tur ilk 6 turda bir kere tamamını dolandı değil mi şunu yani şöyle bir düşünelim çemberin merkezi şöyle döndü döndü bir tur attı buraya geldi ikinci tur burası 3 yine burası 4 burası 5 burası 6 burası 7'de de şuraya kadar geliyor 7'de sadece şu yolu alıyor 7. turda o zaman ilk 6 turda şu büyük dairenin çevresi kadar yol alıyor ki bunun küçüğünün yarıçapı çapı neymiş M merkezinin aldığı yol M merkezli çember O merkezli çemberin K noktasında ok yönünde başlayıp gelip duradan öden, öden, öden, 150 derece ee, O merkezli çemberin yarı çapı 12 santim olduğuna göre diyor M merkezli çemberin aldığı yol kaç santimdir diye bir soru sormuş bize şimdi bunun yarı çapı R olsun hmm. M merkezli çember O merkezli çemberin K noktasında ok yönünde harekete başlayıp İyi de M merkezi çemberin O merkezi çemberin yarıçapı 12 M merkezinin aldığı yol M merkezi çemberin yarıçapını bilmek zorundayım ben ya. Çünkü 12 artı R diyeceğim buna ben Acaba O merkezli çember Evet bu küçük çember 12 artı R Şimdi 2 πr 2 pi 12 artı r oldu. Bunun çevresi. Bundan tam 6 tur atıyor. Çarpı 6 dedik. Bu 1. Artı bir de buna ek olarak şuradaki yayı geliyor sadece. O da 150 olduysa burası. 210 yapar. Burası 210 derecelik. Bir de yay dönüyor arkadaşlar. Ya dediğim ki burada merkezini mutlaka vermesi lazım dostlar. Merkezinin daha doğrusu yarı çapını şu R'yi vermesi lazımdı bize. Onu vermemiş bir yerlerde değil mi? Ben bir daha bakıyorum soruya. Yok vermemiş. Tamam. Bir çözelim de R'yi biz kendimizde bir şekilde bulmaya çalışırız. Bir de artı 210 derecelik daire. 210 bölü 360 çarpı 2 pi. yarı çapımız 12 artı R. Şimdi sıfırları götürelim. 3'e bölelim 7. 3'e bölelim 12. 2'ye iki. bölelim 2'ye bölelim 6. 7 pi çarpı 12 artı r bölü 6. Artı bir de bu eklenecek. Şunun üstüne. Yani 12 pi. Şuraya yazayım. 12 pi 12 artı r artı 7 pi 12 artı r bölü 6 eklenecek. Bu da 72 tane pi yapıyor. Burası 7 daha, 72, 7 daha 79 tane pi 12 artı bölü 6 olacak. Sorumuzun cevabı bu olacak arkadaşlarım. Tabi burada bizim re'yi bilmemiz önemli. Re'yi vermediği için yerine yazamıyoruz. Yani re cevaba göre hareket etsem Edirne demiş cevabı ee, yok ya. Cevaptan da bulmaya gerek yok işte. R'yi bilmemiz lazım arkadaşlar. Başka türlü de bulamayız. Bunun cevabı. Evet. Bu sonraki soruda biraz sıkıntı çıktı. Önemli değil. Olur. Böyle bazen hatalar yapıyoruz. Biz de kitap yazıyoruz arkadaşlar. Ben de kitap yazarken ya da soru yazarken eminim ilk başta bir dikkat etmiyorum. Yani soruyu mutlaka birkaç kişiye çözdürüyoruz ki anca ondan sonra soru oturuyor. Mutlaka birkaç hata eksik bırakıyoruz yani bizde. Önemli değil bunlar. Neyse. Hadi bakalım bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.